Boğaziçi Üniversitesi ve BÜN Teknopark ortaklığında yürütülen biyoekonomi odaklı kalkınma için Entegre Biyo konsepti projesi INDEPENDENT çalışmalarına başladı. Tamamen rüzgar enerjisi destekli tesis, Avrupa'nın ilk karbon negatif Entegre Biyo olma özelliğini taşıyor. Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından toplam 6 milyon avro yatırımla hayata geçirilen Independent Projesi, rekabetçi sektörler programı altında desteklenmekte. Proje kapsamında kurulan ARGE biriminde geniş bir alp kültür koleksiyonu bulunmakta olup, yakıt ve diğer katma değerli ürün analizleri, tek hücre çalışmaları, moleküler ve hücresel görüntüleme, genomik, transkriptomik, metabolomik ve proteomik analizler ve analitik karakterizasyon çalışmaları, yapılmaktadır. Independent projesiyle enerji, gıda, sağlık, çevre, tarım ve hayvancılık sektörlerinde faaliyet gösteren COBİ'lere, ARGE danışmanlığı, yenilikçi ürün ve teknoloji transferi, test analiz hizmetleri verilmekte olup, ilgili sektörlerden bu alanda yatırım yapmayı planlayan firmaların yüksek başlangıç maliyetlerine girmeden üretimlerine başlamaları hedeflenmektedir. Tesisin büyük hacim lavuzlarında yetiştirilen mikroyosunlardan organik biyogübre, büyükbaş baş hayvan ve aquakültür yem uygulamaları geliştirilirken, enerji sektörüne yönelik olarak biyodüzel, biyojet yakıtı ve petrol ürünlerine alternatif biyolojik yakıtlar geliştirilmektedir. Tesisin ARGE serası bölümünde bulunan özel cam reaktörlerde yetiştirilen mikroyosunlardan ise fonksiyonel gıda ürünleri ve farmasötik özellik gösteren bioaktif bileşenler geliştirilmektedir. ARGE çalışmalarını endüstriyel ölçeğe aktarabilen Independent Projesi, Mikroyos'un alanında tecrübeli ekibiyle birlikte, hedef sektör paydaşlarına sunduğu eğitim ve hizmet destekleriyle yeni yatırım imkanlarını teşvik ederek, lokomotif sektörlerin gelişimine ve uluslararası rekabet gücüne katkı sağlamaya devam edecektir.